Eyvallah Mem Mehmet kardeş Mehmet miydi ney lan bunun adı galiba siz hatırlıyor musunuz he Mehmet'ti galiba Her neyse Eyvallah Mehmet kardeş Size Yardımların çok dokundu sayende Remzi yarın indireceğiz Neden yarın bugün değil Yarına kalsın ya. Bugün benim de birkaç işlerim var işte. Çakmak almaya gideceğiz. Yok işte bilmem ne. Çakmağı ne yapacaksın lan? Lağılım birimiz gibi ben sıradan öldürecek adam değilim. Mahzun gibi öldüreceğim. Hee. Mahzun gibi Sen ki çılgın. Ne? Bensiz adam yakıyorsunuz. Valla her şey Behzat abinin planı. Behzat abi söyle. Behzat abi. Efendim la, lan, Ulan gene bana kafayı patlattın ya. <gülüyor> eh. Ne oldu söyle. La oğlum işte gidip şu masunu basayım dedim. Kafamın içinden. Gittim bastım hemen. Kafayı bez bul safhasını indirdim la. Ondan sonra götürdüm depoya. Bağladım ben bunun ellerini, kollarını, sonra hırsızı aradım. Hırsız geldi, çakma çaktı, ey yahtı. Zaten ilk çıktı bak şu, ilk gidebilirsiniz. Hırsız, bu besa tabi fazla içince vallahi fazla sapıyor Neyse. Gerçekten teşekkür ederiz Mehmet Ne demek ki abi Zamanında sen beni kavgadan kurtarmıştın Eee Hatırlıyorum hatırlıyorum E ee, Sen şimdi nereye gideceksin Abi ben aşırı tehlikeye gitmeyi düşünüyorum Aşırı tehlike mi? Bura alan? bilmesin abi işte yeni yeni bir yer ya bizi diye bir adam yapmış allah allah buyusun bana bir yerden tanıdık geliyor. diyor belki de bir role play dizisidir nereden biliyorsun gene besat abi o işte of of Hem nesne gel Mehmet seni yolcu, yolcuyduk biz boş boş konuşmayak izleyiciler de sıkıldı zaten şu an reyting düşüyor ya reytingi yükseltmem lazım biraz Hırsız abi gerçekten çok teşekkür ederim sizlerle de tanıştığıma gerçekten çok memnun oldum Eğer bir arıza çıkarsa artık arayın gelirim ben çatapada kavgaya Eyvallah Gitmene önce Çocuklar sana bir şey ayarlamış. Ben de az bir şey, bir şeyler koydum da. Besat abi de bir şey koydu, az bir şey. Bessat abi ben ne koyduğunu tahmin ediyorum. Sen tahmin edeyim hırsız abi. Vallahi ben de tahmin ederim ne koyduğunu. Ne koymuş olabilirim lan? Hmm. En az 5 tere koymuştum Beni hiç tanımıyorsunuz lan Ben size para verecek olsam 5 mı veririm lan Cebimdeki bütün parayı veririm Beni hiç tanımamışsınız Tüh Yazıklar olsun size O kadar size ben Rakı içirdim bira içirdim Yani Ben size giderken 5 lira verecek adamım Tüh Allah size ne yapsın ya Neyse neyse ben gidip bakayım Düşülemez <gülüyor> Ooo abi 3 tane Bayağı bir almışsın ya İki tane normal bira almasın bir tanede Bira üstüne bira yani Vodka enerji Rakı bilmem ne karışımı Bunu sen yapıyordun değil mi ya Ben yapıyorum. normalde ben Vodka'yı sevmem ama Bu güzel yapıyor kafayı Yani birayla Vodka kavşayınca efsane Kafayı güzel oluyor uçuyor kafa Her neyse teşekkür ederim Hırsız abi sana da teşekkür ederim Karıştırma memnun oldum çıldığı Eyvallah koçum bende Hadi görüşürüz fakir abi O zaman ben eşyaları alıp kaçarım hadi Kaç oğlum ya Boş boşuna durma Vakit kaybı Hadi sen git aşırı tehlike. Ne Şuraya bize söyle Bize aşırı tehlikeye alsın ya Hırsızla bizde adama, adama söyle Bize 2-3 bölümde konu kalsın. Bunun gene kafası uçmuş hırsız abi Aynen sen neşe hadi Boş ver Git Uşuşuna vakit kaydı kaçamayın Ha şunları <Gülüyor> Eyvallah haline kaçar Kendine iyi baklamıyor. Mehmet Sizli abi Ara ben gittim Şş, Mehmet ne oldu abi? Bah, Remzi'yi söyle ha. Ansın bizi. An söylerim, söylerim. Kafa açmış abi ya. Evet beyler. Hazır mısınız? Yarın Remzi'nin canını alacağız. Hazır mısınız dostlarım? Hazırız. Benimle misiniz la? neyim? Eyvallah. O zaman yarın güçlü bir şekilde hepinizi görmek istiyorum. Yarın Remzi'yi bitireceğiz. Yarın itibariyle trollün intikamını alacağız.